Aşağıdaki denklemler aynı fx fonksiyonuna aittir. Evet, fx'i, fx'i değişik şekillerde yazmışlar. Burada fx'i çarpanlarına ayırmışlar. eksi 4 çarpı x eksi 3 çarpı x eksi 2 çarpı x artı 1 çarpı x artı 5. Burada iki tane ikinci dereceden çarpan görüyoruz. O halde polinomu ikinci dereceden çarpanlarına ayırmışlar. Ve daha sonra bu çarpanları tam kareye tamamlamışlar. Burada ikinci dereceden çarpanlarına ayrılmış. Burada da hiçbir çarpanı göremiyoruz. Yani polinomun çarpanlarına ayrılmamış hali bu. Peki, bu polinomun uç davranışını belirlemek için hangi format daha uygun? Bir bakalım. Bir polinomun uç davranışından bahsediyorsak, polinomun en büyük kuvvete sahip terimine bakmamız gerekir. İşte bu terim x üzeri 4. X büyüdükçe, bu terimin alacağı değerin, polinomun değeri üzerindeki etkisi artacak. Başka bir deyişle, polinomun değerinin hızlı bir şekilde artmasından sorumlu olan terim bu olacak. Ve aynı şekilde, X küçüldüğünde de, polinomun değerindeki değişimi bu terim daha fazla etkileyecek. Kısacası, bu terim, polinomun uçlarındaki davranışını belirleyecek. Şimdi de uç davranışı ne demek, onun hakkında biraz düşünelim. Burada çift sayı olan bir kuvvet var. Yani x karenin davranışına benzeyen bir davranış bekleyebiliriz. Bu ne demek? x pozitif yönde arttıkça bu terim fonksiyonun değerini daha da arttıracak. Ve kuvvet çift sayı olduğu için x negatif yönde arttıkça yani x'in değeri küçüldüğünde ise fonksiyonun değeri yine artacak. En büyük kuvvetli terimin önündeki eksi işareti bize bu polinomun grafiğinin eksi x karenin grafiğine benzeyeceğini söylüyor. Yani aşağıya doğru açılan bir grafik elde edeceğiz. Evet, bütün bu bilgilerden sonra hangi format bizim için daha faydalı olur? Tabii ki de de. Sıradaki soru. Aynı uç davranışına sahip denklemi seçin. Az önce de söylediğimiz gibi, polinomun en yüksek kuvveti çift sayı. Ve en yüksek kuvveti sahip terimin önünde eksi işareti var. Bu seçenekler arasında ise y eşittir eksi x kare bu saydığımız özelliklere sahip. Son olarak da fonksiyonu sıfır yapan değerleri hangi formatla daha kolay buluruz? Burada bizden istenen fonksiyonu sıfır yapan x değerleri ve bunu bulmanın en kolay yolu ise A seçeneğinde verilen formatı kullanmak. Bu formata bakarak x'in hangi değerlerinin f(x) sıfır yapacağını söylemek çok daha kolay. Bu ifadelerden birinin, bir tanesinin sıfıra eşit olması yeterli ve x 3'e 2'e 1'e ve eksi 5'e eşitken bu mümkün. Evet, en yararlı format yani yazım şekli bu.